Hepinize merhaba teknoloji oku izleyenleri Ben Mehmet Kan. Bugün sizlerle birlikte mikroskop. Mikroskop makinesini deneyeceğiz. En sonki videoda size demiştim. Abone olursanız bu videonun bunun incelemesini göreceksiniz demiştim. Mikroskop kit diye bir tane alet. 100x, 1000, 1200x zoom yapabiliyor. 100x zoom yapabiliyor. 600x zoom yapabiliyor. Böyle bir makine. Makinenin çantası güzel. Mesela iş için bir yerlere götürebiliyorsunuz. Gördüğünüz üzere güzel malzemeleri var. Şurada bir tane açılma yeri var. Şurada mikroskopumuz. Şuraya koyalım. Kap makinesi. Mesela bir şey mi inceleyeceksiniz? Bunun içine koyuyorsunuz. Burada isoid diye. Böyle pul biber gibi deneyde mikroskopla incelenecek. Güzel şeyler, sea salt, deniz tuzu. gum media, bu da incelenecek bir şey. Bu da boş kap, sizin incelemek istediğiniz şeyler. Burada bir cımbız var, cımbız, yani böyle mesela şurada bir şey mi alacağım, cımbızda alabiliyorum. Yani kutu gördüğünüz üzere dolu dolu, güzel. Şurada üçe ayıran bir tane cam kutusu var. Büyüteç var, büyüteçle abone olmayanları görebiliyorum. Asıl güzel şeyler burada. Şimdi açıyorum. Şuraya bastırarak açtım. Burada asıl incelenecek şeyler. Elma. Polen. Boş bir cam kutusu. Sonra board left. Yani yeşil bir tane O O'Neill Blomp. Germans diye pembe bir kağıt. Böyle bir sürü kağıtlar var. Bunları inceleyeceğiz. Şuraya koyalım. Sonra altından bir kutu daha çıkıyor. Çık bir kutu bu. Üzerinde 7 slide lapse yazıyor. Ben de daha önce inceledim. Şuradaki camını değiştirmek için güzel camlar var. Şöyle koyalım şu camları. Kaybetmeysek bu camları. Bunlar önemli. Şurada deney kutuları var yani deney tüpleri şöyle iki tane bir tane su ölçme şeyi var deney çubukları iki tane bir tane de burada bunlar deney çubuklarımız büyüteç güzel bir büyüteç 2x zoom yapıyor çıktı güzel burada da camlar var Bundaki yuvarlak camlar, bundaki kara camlar camları var yani temizlemek için dikkatli kullanılması gereken bir malzeme. Şimdi teste geçiyoruz. Buradan böyle bunu aldım. Bunu incelemek için burada demirleri var mikroskop aletinin. Bunu, bunu sabitlemek için şu şekilde demirlerini oturtuyoruz. Demirlerini oturttum tam ışığa göre getiriyoruz. Kameradan şöyle bakın, oturttum. Şimdi onu inceleyeceğiz. Böyle kırmızı çizgiler gözüküyor, baya ince detaylı. Biraz şey yapayım. Ince detayları gözüküyor, güzel. Şimdi şurada bir tane de diye, Broad Bread Left diye bir şey şöyle koydum ve şimdi ulaştım ulaştım ulaştım ulaştım ulaştım Böyle de güzel görünüyor. Şurada apple elma. Hop, elmayı koyalım. Elma da baya güzel he. Şöyle. Burada da biz dışarıdan topladık, kapların içine koyduk. Bunlar var. Büyüteçle şunlara bakalım mesela. Baya iyi görünüyor. Bu da mikroskop kadar. Gösteriyor. Bunu gösteriyor. ne güzel gösteriyor. Yaprağı inceliyelim. Yaprağı alalım. Cımbızla alalım. Ne gerek var cımbızla? Aslında bazı küçük şeyleri alabilir de yaprak. Büyük biraz. Şunu açalım. Şöyle. Yapalım. Şöyle. Sıkıştıralım yaprağı. Ay yeşil görüyorum. Daha demin bir yeşillik geldi ama. Aha. görüyorum az çok. Yeşil fondan görüdik istersen. İzleyicilerimiz de yok. Şöyle. Bakın arkadaşlar. Biraz tam gözükmese de. Hatta kamerayla deneyelim. Tamam. Biraz belli oluyor. Evet. Kameradan az belli olsa da. Şimdi burada toprak var. Böyle deney kapları var. Bunların içine böyle toprak gibi şeyler koyabiliyoruz. Alalım toprağı. Şunun içine çıkartalım. Şöyle toprağı vardı. Nasıl ışık Aç. Şöyle toprağı şuradaki karalar var. Şunun üzerine koyup bakılabilir. Şöyle koyuyorum toprağı. Bu i̇şte Şöyle biraz daha belli edelim. Hı. Toprak da görünüyor. azıcık. Toprak da güzel. Şöyle koyalım. Şurada böyle ayırabiliyoruz. Mesela bu toprak şuraya. Şunu şuraya. Şunu şuraya. Ayırabiliyoruz. Sonra bunu Kapatıyoruz. Burada deney çubukları ile mesela toprağın şurasını alacağım. Biliyoruz. Böyle detaylı detaylı incelemek için bunlar var. Burada da bir tane view var şöyle. Ayırabilmek için bu da. Güzel aletler. Evet arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoya like atmayı ve teknoloji yoksa sosyal medya hesablarını takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz.